Havelsan'ın Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirketi var. Quantum 3D adını taşıyor. Zaman zaman haberlerini paylaşıyoruz. Görüntü işleme odaklı, savunma ve havacılık konularında ve başka sektörlerde de faaliyet gösteren bir şirket. Yanımızda Murat Bey var, şirketin CEO'su. Bizim tabii izleyicilerimiz merak ediyor. Havelsan neden Amerika'da bir şirket aldı? Havelsan yöneticileri ben bildiğim için söylüyorum. Çok visionary yani ileri görmeyen. İleren arkadaşlarımız ilk başa dünyada işte savunma sahneye başka neler oluyor, yeni teknoloji nasıl takip ediliyor diye düşürmüşler ondan sonra işte bizim Quantum 3D, Quantum 3D şirketini savunma sahneye hizmet eden Silikon Vadisinde San Francisco'da Amerika'da faaliyet gören şirketi satın almak için isabetli bir karar almışlar. Ve çok faydalı olmuş düşünüyoruz. Aynı zamanda kuantum triadinin bir fonksiyonları var. en önemlisi savunma sanayi, havasından başta olmak üzere diğer savunma sanayi şirketlerine, Aselsan, TUSAŞ gibi şirketlere de kendi yazılımlarını için destek veriyor, efendim. Ee, ve aynı zamanda teknoloji takip ettiğim için sürekli fresh neler e, e, şu anda rağbette, gelecekte ne olur e, onları e, takip ediyoruz ve söylüyoruz. Bu vizyonu e, Havelsan'a Türkiye'ye doğru aktarıyorsunuz. Orada kaç kişilik bir ekipsiniz, biraz şirketi tanıyabilir miyiz? Ee, biz o vizyonu elimizden geldiği kadar buraya e, paylaşıyoruz. Quantum küçük bir şirket. Yani şu anda biz orada Amerika'da KOR dediğimiz 10 kişilik bir grubumuz var. Ama Silikon Vadisi de bu işin merkezi mi diyelim? Çok önemli San Francisco'da. Evet tabii bunun merkezi ama bizim Türkiye'de bir takımımız var. Yani Türkiye'de yaptırabileceğimiz şey Türkiye'de yapıyoruz ama KOR grup, ana, ana grup orada. Burada Agastan'ın içerisinde bizim grubumuz var. Ee, ve orada e, yapacağımız şeylerin bir kısmını burada yapıyoruz. Ee, Sağolsun yani çok güzel bir e, team olarak çalışıyoruz. Ee, orada yeni teknoloji, Silikon Vadisi'nin olmanın avantajı zaten o. Ee, bilmeyenler için Silikon Vadisi'nin merkezi bildiğim bu Apple, Google e, gibi şirketler, e, TikTok, efendim, Snapchat for gençler için hepsinin e, merkezi orada bize e, en fazla 15-20 dakika mesafede. Yani ister istemez Fazla da takip etmeniz gerek yok, duyuyorsun zaten. Yani dışarı çık, bir yerlere git, kafeye git, efendim bir sosyal event'e git, e, mutlaka şu, şu oluyor, böyle oluyor diyerekten e, e, duyuyorsun ve e, sürekli bir yeni teknoloji havası var yani orada. E, Quantum 3 de e, en önemli özelliğini bir, nasıl ederiz de yeni teknolojiyi getiririz, aynı geliştiririz e, diyerekten. E, bu azanda şunu da gördük, e, sonrasında Haversan ciddi miktarda e, world-class ürünler çıkarıyor. Yani World Class ürünler çıkarıyor, ee, sadece her şey Silikon Vadisi'nde olmuyor, onu da söylemek istiyorum. Ee, sadece e, e, yani Amerika'da olacak diye, eskiden öyleymiş, o artık kalp özellikle internetten dolayı, bu yazılımlardan dolayı, onu herhalde Türkiye yakalamış gibi gözüyor. Hatta bazı yerde geçmiş gibi de gözükebiliyor. Ee, mesela Havasan'ın böyle e, ürünleri var, ee, World Class diyebileceğimiz. Biz sadece orada getirmekle kalmayık ama ürünlerini biz Amerika'ya götürüp Amerika'ya pazarına sunuyoruz ve onu satmaya çalışıyoruz. Mesela Baha'yı getirdik, paraşüt simülatörünü getirdik, çok ilgi çekti. Hatta Florida'da şu anda Havasan'ın ürünü. Ee, çalışıyor, ee, millet evinde atlıyor e, paraşüt simülatörüyle. Paraşüt simülatörü Florida'da çalışıyor, <gülüyor> evet, kullanılıyor. Evet, kullanılıyor, müşterinin yerinde kullanılıyor. Ee, bunun üzerinde şimdi e, UAV dediğimiz baha götürdük. Ee, e, onun üzerinde çalışıyoruz. Yani çok iste şey geldi, e, e, attention yani yani millet çok bayağı ilgi çekti, böyle, dikkat aldı. Yani, evet, bayağı ilgi çekti. Efendim e, bunun yanında e, Barkan'ı götürdük e, hatta Ekim ayında Balkanı Washington DC'de e, fuarda göstereceğiz e, ilk defa e, görücüye çıkacak e, böyle e, devam ediyoruz. Benim tabii sormak istediğim şirketle tabii. ilgili de bir başka konu sizin e, yelpazeniz çok geniş uzaya doğru çıkıyorsunuz biraz o faaliyetler hakkında da genel biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii. Şimdi bizim software, Image Generative dediğimiz görüntü üretici bir softwareimiz var. Hemen her simülatöre gidebilecek bir şey. Yani sadece bir ürün, bir tane simülatör içinde ya da bir tane uçak için değil, hemen hemen her uçak için kullanılabilecek bir şey yani. Cuvata gibi diyebileceksiniz yani böyle anlayacağız ya da böyle her şeye kullanabileceğiniz. Sadece application aranları değişiyor. Klasik olarak kuantum 3 ürünleri böyle askeri pilotların eğitimi için kullanılıyordu. Ondan sonra sivil pilotların eğitimi için kullanılmaya başladı. Efendim bu A320, Boeing gibi uçakların. Ondan sonra bu alanın dışında biz başka alanlara da satmaya başladık. Mesela bunu bahsettiğiniz gibi uzay. Biz 5-6 sene önce bir uzay şirketi Duymuşsunuzdur ve meşhur şu an zengin olanlar uzaya gitmeye çalışıyor. Uzay turizmi yapan. Uzay turizmi, uzay turizmi yapan şirkete biz bir kendi sistemimizi sattık. Oraya giden test pilotları bizim software'i kullanarak kendilerini eğittiler. Ve başarılı bir şekilde 2021'de uzaya gidip geldiler. Bundan sonra biz yeni ikinci bir uzay şirketine de bu ürünü sattık. Onlar da dünyanın en büyük... E, uçağı diye e, satıyorlar. Onun da e, testleri devam ediyor ve pilotlar bizim software'i kullanarak e, testlere başladılar. Ya, lafınızı keseceğim. Evet. Tabii izleyicilerimize de şunu söyleyelim. Uluslararası anlaşmalar dolayısıyla Murat Bey tabii o şirketlerin adını haklı olarak vermiyor. Gizlilik anlaşmaları var ama evet. e, izleyenler ne olduğunu anlamıştır evet. artık havacılık evet. meraklıları olarak. Evet. Bunun yanında uzayın yanında birkaç alan daha var bizim girdiğimiz bir sağlık alanda nasıl, nasıl dersiniz ya savunmayla alakası nedir diyerekten Vallahi pandemide çok ortak yönlerini öğrenmiş olduk şimdi air ambulans dedikleri duymuşsunuzdur hasta helikopterlerle hastaları hastaneye götürüyorlar onların pilotların eğitiminde Almanya'da kullanılıyor bizim ürünümüz Anlasını. diğer bir şey de yangın özellikle Kaliforniya'da yangın çok meşhur biliyorsunuz her zaman yangın olur Türkiye'de oldu geçen sene inşallah bir daha olmaz Efendim, e, ama e, olduğu zaman da bu yangın e, söndürme uçaklarının pilotların eğitiminde kullanılıyor. Kanada'da e, dünyanın en büyük yangın söndürme şirketine biz sistemimizi sattık, e, e, kullanıyorlar e, iki yıldır. E, bunun yanında yeni bir haber verin, bu daha yeni, fresh. Çok çok seviniriz. E, e, bunu belki duymuşsunuzdur böyle e, filmlerde duymuşsunuzdur. uçan arabalar olacak, şöyle olacak. Bize söylerler çocuklarımız da. Uçan araba gerçek olmaya. Cezeri duruyor Baykar'ın. Evet onu da gördüm. Yani Cezeri'nin rakip olamayacağı başka bir şirket. E, şu anda onlarla anlaştık. Biz e, geçen seneden beri beraber çalışıyoruz. Onlara küçük bir sistem verdik. E, yine Kaliforniya'da. Efendim e, sistem e, güzel çalışıyor. Şimdi büyük bir sistemi veriyoruz onlara. Yani e, hatta şu an Los Angeles'ın modellemesini yapıyoruz. Biz e, Şimdi software yaptığı zaman bir de bu uçulacak bölgenin 3D modelini, gerçekçi modelini yapıyoruz ve onu yapma aşamasına başladık. Ve uçan araba büyük ihtimalle 4-5 sene içerisinde piyasaya çıkar ama biz şimdiden başladık. Yani çok zevkli bir şey. Yani biz de bu arada şirketle konuşuyoruz. işte şöyle olsun ama ortada henüz şirketin şeyi yok. Yani böyle portu tutup bile yok. Ama pilotlar bizim software'i kullanarak, simülatörü kullanarak uçmaya başlıyor ee, ve e, birkaç sene içerisinde daha güzel haberlerle e, göreceksiniz duyacaksınız yani. Murat Bey sizin çok vaktinizi aldık ama bir de sizi kısaca tanıyalım. Ne yapıyorsunuz? Ne eğitimi aldınız? Onunla da tamamlayalım röportajımızı. Abi, e, efendim ben e, e, Samsunlu'yum. Burada bu arada e, bütün e, e, gelenlere Samsunlu olarak e, hoş geldiniz diyorum. E, uzun sürede ben Samsunlu'da kalmadım ama yani ee, gelince memleketmem, memleket, evet. evet. Ortakul, liseyi ve mevzup onu da okudum, efendim. ondan sonra İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni e, okudum. Oradan Milli Eğitim Bakanlığı'na, Bursa, Amerika'ya gittik, gidiş o gidiş, orada kaldık, e, evlendik, çocuklarımız orada oldu. E, orada e, okuduk e, ve e, faaliyetlerimiz orada devam etti. Değişik kendi şirketlerimi kurdum. E, daha önce e, startuplar, hatta biz telekom işi yaptık önceden. Efendim bunun hatta bizim daha önce benim yaptığım şirketin bir programı şu anda Google'da çalışıyor. Google Voice diye buradakiler kullanmaz ama Türkiye Amerika'da kullanıyorlar. Google Voice'in bir kısmı bizim ürünümüz diyebileceğimiz bir şey. Son 5 yıldır da savunma sanayinde bir özellikle Haversan'la odaklı ve 50% yardım etmeye çalışıyoruz. Bu arada yani Havasan tekrar e, gündeme getirmemiz lazım e, yani bütün şirketlerin böyle devam etmesi lazım yani Türkiye'nin önü açık e, Havasan bir risk atmış e, açılalım diyerekten e, diğer şirketlerin bunu devam etmesi lazım takip etmesi lazım ki hem e, diğer teknoloji takip edeceksin ve onu geçeceksin geçmenin tek yolu önce başkaları ne yapıyorlar? Yaptıktan sonra biz bunu nasıl geçeriz diye yapıyorlar ki bu Teknofest de onun üzerine katalizör e, görevi görüyor. Ciddi katalizör ama onu da bugün gördüm ben ilk Teknofest'im bu. O katalizörden sonra artık bu Türkiye'nin önüne 10 sürende kimse kimse e, durduramaz. Yani onu 2-2-4 Amerikan gençliğini biliyorum ben. Yani ciddi gençlikler var ama yani artık e, Türk gençliği Amerikan gençliğini yakaladı ve daha böyle ciddi işlerle uğraşacak e, seviyeye geldiğini düşünüyorum. Ee, bir şey daha söyleyeyim. Biz fuar üyelerinde gezdim. Ee, üniversitelerin e, standlarını gezdim. E, İTÜ'nün ikini e, e, gittim. E, diğer üniversitelere gittik. E, ben İTÜ mezun olduğum için hatta bize rozet bile verdiler. Sağ olsunlar. Evet. Ee, gençler çok güzel e, projeler yapmışlar. Yani e, Havelsan gibi şirketlerin destek verdiklerini de öğrendim. Çok e, sevindim, mutlu oldum. efendim ve diğer şirketlerin de bu gençlere yolu açmalarını e, tavsiye ediyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Orada mesela lise, ortaokul talebelerine böyle olimpiyatlara katılan e, oluyor, robotik e, projeleri oluyor. Onlara ufak tefek de biz desteğimiz oluyor. Aynı şekilde burada da şirketler artlara devam ettirirse o gelecek için çok büyük bir yatırım. Bazen 1'e 10, 1'e 20 bilemezsiniz. Beten bir tanesi gelir bir büyük daha büyük bir buluş olur. Yani ki olacak, yapacak kesin. hiç boşa gitmez yani paraların oralara harcanması çok güzel olur. Dik dik evet, evet. evet. Umarım bunlar büyüyecek, meyve verecek ve Türkiye'nin daha da ileri gitmesine katkıda bulunacak. Evet, çok evet. teşekkürler. Sağ olun. Ederim, sağ olun.